Merhaba arkadaşlar, Oyna şafamız. Hoş geldiniz. Bugün Mete ile beraber bir gün, yani bir gece dışarıda kama çalan çabacağız. En son geçen gün bir gün dışarıda kalma, bir gün yabani ormanda işte ıssız yerde kama çalan çakmıştım. Ama orada gece kalamamıştık. Bugün arkadaşlar gece dışarıda kalacağız. Gece yabani ormanda kimsenin olmadığı yerde kalacağız arkadaşlar. Mete'yi de aldım gitti ormana. Şu anda çok yağmur atıştırıyor. Yağmur başlayacak ve saklamamız gereken bir saklamamız gerekiyor bir ağacın altına falan. Zaten gök göçse inşallah geliyordur siz sizin seslere. Şimdi bugün gece dışarıda kalacağız, bir ateş yakacağız, yiyecek bulacağız. Bir kenze bir çardağ yapmamız lazım. Yerde yüksek olmamız için yağmur başlıyor. Hadi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar çıkıyoruz. Acıttık kuş aradık, bulamadık. Şu an tam yarım saatten beri yokuş tırmanıyoruz. <gülüyor> Manzarası şekilde. Nefes nefeseyiz. Racıkmana verdik. Enerjimiz tükeniyor. Ağacılarını yiyebileceğimiz bir şey bulmamız lazım, yiyecek hiçbir şey yok, badem falan da yok Taze kozalak da yok yiyebileceğimiz, bir tek, bir tek şeye ümidi kuşa bağladık, kuşlar da çok yukarıda, tam tepede Tamam 15 dakikada bir dakika meyve ama hiçbir şey bulamadık Nasıl bir, şey, nasıl bir, şey, nasıl bir şey. Hepsi ağada, biz daha önce evdeydik hepsi yukarı çıktı, biz daha önce çıkınca hepsi aşağı indi. Öldük <gülüyor> tabaza materyali çıkartıp temiz su boşuz arkadaşlar balıkla bakacağız daha balık gördük. Eğer balık da görürsek ya tabii zor gibi ama artık ama bir şey yok arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar geceye kaldığımız için şimdi yatağı <gülüyor> Yatağı şimdi hazırlamak zorundayız Kalacağımız bir yer yok bildiğiniz doğal ortam yabani İyi arkadaşlar İlk videoda dediğim gibi birazcık şey yani merkeze 1 km 2 km uzaklıydı Şimdiki arkadaşlar burası merkeze merkezi uzaklıkta ve Yanımızda şu an sadece bir Çakıyla bir çakmak var Yani onlarla zaten önceki de çok uğraştık Bir saat falan yapmak sürüyordu O yüzden ben çakma yanıma aldım Suyu da zaten sabah Arkadaşlar toplamıştık, Hani yanımda şeyi, içeceğim şeyi yanımda getirdim. Ona da uğraşmak istemedim. Çünkü gerçeklikten ama geçsin. sıfır yani yabani hayat. Kimsenin gelmediği bir yer bu arkadaşlar. Hani bardak fener bulamayacağım için onları mecbur yanımda getirmek zorunda kaldım. İşte şimdi de gece yatmak için yer hazırlayacağız, yer bulacağız. Şimdi arkadaşlar saat şu anda tam tamına 12.30. Gece saat 12.30 oldu ve bizim hala atabileceğimiz bir yer yok. Çalışıp verdik arkadaşlar birazcık bulduk şimdi şuraya küçük bir ateş yakacağız çünkü çok soğuk şu an dediğimiz zaman buhar çıkıyor yani buharımızı görebiliriz şu an sadece ışıklardan falan çok net bir şekilde buhar gözüküyor arkadaşlar ıssız bir yer hiçbir şey yok dediğimizde çarpmak, çakı ve suyumuz arkadaşlar açız şimdi çok üşüyoruz ciddi ciddi anlamda çok soğuk şimdi hemen küçük bir ateş yakacağız ve buraya bir tane hamak yapacağız arkadaşlar hama birazcık yerlere yüksek yapmamız lazım çünkü burada Yabani ortam, yabani ortam. Yani domuzdan yılana kadar tekiden işte çakal kadar her şey var arkadaşlar. Ve özellikle yılan çok fazla. Her yerde yılanlar çıkabiliyor arkadaşlar. Şu an kadar sabahdan 2-3 tane yılan gördük. Hatta yavruluk büyüklük falan birkaç tane sili öldürdük zaten. Bak hele benim nerede ya. <gülüyor> Beni de kaybettik herhalde. Şimdi hemen şöyle bir tane ateş yakalım. Ve şöyle bir tane hamak yapalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar uzun uğraş sonucu çok şükür ateşe akabildik Orman çok fazla yağmur yağdığı için Odunlar çok ıslaktı yani hiç kuru net bir hiçbir şey yoktu En az yarım saat beri uğraşıyoruz hatta çakman gazı bitti arkadaşlar Son anda Yandı valla yarım saatten Fazla sürede sıfır uğraştık Çünkü dediğim gibi odunlar çok ıslak yaş Ve Yanmıyor bir şey tutuşmuyor Yerde kuru ot bile bulamadık. Baya gezdikten sonra bunu bulabildik arkadaşlar. Şimdi birazcık daha yaş odun bulduktan bularak yatak çardak yapmayı planlıyoruz. zaten aldatan yaş yaş şeylerle daha güzel çarlık oluyor, daha rahat oluyor. Ama ona da işte yakılmıyor şu an. Alemi bile zor yaptık. Yaka yapmaz çekime başladık işte. Şimdi metre bele birazcık odun toplayacağız. Yani yaş odun, parça dal, falan. Onlarla çadırı yapma çalışacağız arkadaşlar. <gülüyor> Bu arada eee talihsiz bir olay yaşadım. Üstündeki mont bir ikincisine düştü. Bu yüzden e, zaten soğuk olan havada montumu bir de çıkarmak zorunda kaldım. Bu benim için büyük bir dezavantaj. Allah'tan yani ateşi yakmaya başardık da. O da gidecek sanki birazdan. Birazcık <gülüyor> Gerçekten... ciddi söylemem biraz Odun atalım ha. Arkadaşlar şimdi Odun bulduk biraz. Yani yere yükselmesi için ayağımıza böyle tulumba getirdik ince bir şey. Çünkü yani ona direkt yatamayız zaten çok la bir şey değil. incecik bir şey yani tulumba. Biliyorsunuz tulumba ne olduğunu. Başımıza şu tarafa mı koyuyoruz? Zeyleniz gelecek. Hayır. Ayaklar daha önemli. He. Gel hadi. Odan açık olsa bu dinci olursa çok kötü olur. Tamam rahatsız edeceğim. Çok büyük onları rahatsız edeceğim. Çocamas yerden bir iki saatim yüksekliğimiz var. Ne oldu be? Gece saat şu an bir arkadaşlar, Sonraki iki buçuk. Hatta bir buçuk olmuştur Saatin haberim yok şu an. Tahmini söylüyorum. İlk defa yatıyoruz. <gülüyor> Yorucu. <gülüyor> <gülüyor> hani of, alemdi aldı Ben bedenimi kapatıyorum mesela. <gülüyor> Al hadi. <gülüyor> hadi. Allah <gülüyor> rahmet Rab versin. hadi Ay. çok sıcak lan kalk kalk gününüz oldu kalk <gülüyor> arkadaşlar saat 9 dünün yorgunluğunu anca bu saate kadar çıkartabildik <gülüyor> ama rahat <abi> ya Hasan, oda <gülüyor> sıcak lan çekil gece çok soğuk da Günüzleri yanıyor ya. Oy bu sıcak ne böyle? Terledim. Bitiremedim. Ay. Şimdi açız arkadaşlar. Su mataraki su bitti. Mete ve bir suyla birazcık da yiyecek aramaya başlayacağız. Yiyecek bir şey lazımsa bir tane karısı var. Karısıdan mataramızı doldururuz. Ama yiyecek ne yapacağız bilmiyorum. Belki balık görsek balığın üstüne saldıracağız. Belki de işte bitkimiz ki bulursa biziyle bir şey yiyeceğiz. Daha hiç sürekli böcekler kesin kesin yeme gibi niyetim yok arkadaşlar. Gerek yok öyle şeylere. Ay şimdi yemek bulalım ve suyu matamızı dolduralım. Arkadaşlar yağmur başladı. Şu anda bir <gülüyor> evin şeyini bulduk. Çünkü kosuna saplandık. Hemen böyle eş evi yazdık bir evi. Deli gibi sandık dağıtan başındayız. Aşağı uçtuk resmen koşu şey geldik. Şu anda deli gibi yağmur yağıyor ve burada mahsur kaldık. Şu an gideceğimiz bir yer yok. Şöyle gözüküyorse yağmuru gözükeyim. Şiteti Bakın Abi deli gibi yağmur yağıyor yo. Burada kaldık. Aha dolu mu lan o? Vallahi dolu ya ya, dolu yağıyor. çok güzel. Burada aldık fıstık. Burada masık arkadaşlar. Allah'tan bir tane evin şeyi vardı da buraya saklandık. Çikolatice saklandık, yazdık bir. Üşüyoruz. Ah deli gibi ya abi, dolu ya bak ya.